Şu ana kadar karakterlerimize şekillerini belirleyen yüzeyleri yaratırken, alt bölümleri ayırmanın nasıl işimize yaradığını öğrendik. Bu bölümde ağırlıklı ortalama konusunu daha derinlemesine ele alacağız. Ve önceki sefer yaptığımız gibi, 3 boyutlu modele geçmeden önce daha basit olan 2 boyutlu modelle başlayacağız. Bunu yaparken alt bölümlere ayırmanın nasıl bir esneklik sağladığını göreceğiz. Yani başka bir deyişle farklı miktarlarda ağırlıklarla oynayarak bir sürü değişik sonuç elde edebileceğiz. Ağırlıklı ortalama çalışmalarımıza devam edebilmek için çevre modelleme dersimizde iki noktanın ağırlıklı ortalamasını nasıl bulduğumuzu hatırlayın. Ya da iyiyse mi biraz tekrar yaparak işe başlayalım. A ve B gibi iki noktanın ağırlıklı ortalamasını M noktası olarak yazmıştık. Ve M'nin denklemini de 1-T çarpı A artı T çarpı B şeklinde vermiştik. T kat sayısı ağırlığı yani dolayısıyla da M'nin A ve B noktaları arasında nereye düştüğünü belirtiyor. Ayrıca şunu da hatırlayın, düzgün bir ortalama ifade edebilmek için A ve B'nin önündeki kat sayıların toplamı 1'e eşit olmalı m'nin denklemini daha fazla nokta eklememizi kolaylaştıracak şekilde tekrar yazabiliriz. Buna göre denklem m eşittir küçük a çarpı a artı küçük b çarpı b bölü küçük a artı küçük b olur. İfadenin düzgün bir ortalama ifade edebilmesi için küçük a artı küçük b ile bölünmesi gerektiğine dikkat edin. Bu duruma geometrik açıdan bakacak olursak, AM uzunluğunun, MB uzunluğuna oranının küçük B bölü küçük A olduğunu görürüz. Şimdi bu durumu üç noktanın ortalaması için genelleyelim. M eşittir küçük A çarpı A artı küçük B çarpı B artı küçük C çarpı C bölü küçük A artı küçük B artı küçük C geometrik açıdan bakarsak, burada bölünmüş alanların a, b ve C oranlarında olduğunu da görebiliriz. Burada bütün ağırlıklar birmiş. O yüzden m de tam olarak orta noktaya denk geliyor ve alanların üç'ü de birbirine eşit. Diyelim ki b'nin ağırlığının a ve c'nin iki katı kadar olmasını istiyoruz. Cebirsel olarak denklemimiz m eşittir a artı 2b artı c bölü 4'e eşit olur. Geometrik olarak ise B'nin karşısına denk gelen alan, diğer iki üçgenin alanından iki kat büyük olur. İşte bu şekilde. B'nin ağırlığını 2'ye çıkarmak, M noktasını B'ye yaklaştırır. Ağırlığı 3'e çıkarmak, M'yi B'ye daha da yaklaştırır. Mesela A'nın ağırlığını sıfır yapmak ise onu artık önemsiz hale getirmek demektir. Bu durumda M noktası B ve C arasındaki doğru üzerinde bir yere düşer. C1 ve geometri arasındaki bu bağlantıyı gerçekten çok seviyorum. Bence inanılmaz güzel ve aynı zamanda çok, çok kullanışlı. Gerçekten öyle. Bazen sorunun çözümü geometrik olarak daha kolay görünüyor. Bazen de cebirsel yaklaşım daha kolay olabiliyor. O yüzden her iki yaklaşımı da iyi bilmek önemli. Sıradaki alıştırmayla bu kavramları ne kadar iyi anladığınızı test edebilirsiniz. Ah keşke tüm videoyu İspanyolca yapsaydım. Çok güzel olurdu. <gülüyor>